2021 yılında aslında pek çok şey yaptık. Ankara'daki ikinci RGV tasarım şubemizi açtık. 2020 yılı sonlarında başladığımız veri merkezi taşıma işlemimizi 2021 yılı içerisinde tamamen tamamladık. Şu anda Türkiye'nin en büyük veri merkeziyle çalışan bir firma geldik. Diye yazılım olarak COBİ'lere ürettiğimiz çözümler sayesinde %60 büyümeyi gerçekleştirdik. Bunlar ek olarak iş zekası, uygulamaları uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Müşterilerimize modül olarak sunduğumuz yeniliklerden en büyük ikisi ise elektronik banka entegrasyon modülü ve depo raf yönetim sistemi modülleriydi. Bu modülleri de başarıyla geliştirmesini tamamlayıp müşterilerimizin kullanımına sunduk. Müşterilerimize daha hizmet verebilmek üzere müşteri destek departmanımızda, yeni ofisinde e, müşterilerimize 7-24 destek verebilmek üzere e, kendilerini geliştirerek 2022 yılında çok daha kaliteli bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. 2021 yılında ciddi anlamda bir personel e, alımı yaptık destek tarafı için. Çok iyi bir destek personeliyle 2021 yılını e, tamamladık. 2022 yılındaki amacımız ise veri merkezimizde bulunan altyapımızı daha da güçlendirmek, müşterilerimize daha büyük kapasitellere hizmet verebilmek, daha hızlı hizmet verebilmek ve tabii ki onların ihtiyaçlarını yeni geliştirdiğimiz modüllerle karşılamak şeklinde özetleyebilirim. Müşterilerimizin, COBİ'lerin ihtiyaçları olan ürünleri çok daha iyi noktada, çok daha hızlı kullanılabilir, verimli bir şekilde bulut teknolojisiyle destekleyerek müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir ekip, çok daha güzel modüllerle karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinize mutlu yıllar dilerim.